Temaşa, temaşa. Bu aralar çok kullanmış olmalıyım ki e, baya hani küçüklüğümden beri Nadiren duyduğum bir kelime. Bu aralar etrafımda çok şükür çok moda oldu. Çünkü ben bu kelimeyi çok seviyorum. Niye çok seviyorum? Bir gün bana dediler ki ya hocam hani böyle hayatın amacı bilmem ne falan sürekli konuşuyorsun falan. Yani sizin için hayatın amacı nedir dediler. Çünkü ben sıklıkla diyorum ki herkesin hayatının amacı kendine yani anlamı işte amacı herkes kendi içinde oluşturur. Dolayısıyla ben size bir amaç anlam söyleyemem ama benim için nedir diye sorarsanız dedim. Benim için temaşadır demiştim ve ne dediler biraz açmak zorunda kaldım. Temaşa, Arapça maşa yani yürüdü kelimesinden türetilmiş bir ifade. Temaşa, izleyerek, keyif alarak gezmek demek. Yani böyle işte tatile gittiniz, hiking falan yapıyorsunuz, dağlara, tepelere tırmanıyorsunuz ya da palandökenden aşağı kayaklarla iniyorsunuz. İşte o sırada böyle kafanızı kaldırıp da dağ manzarası, ufuklar, bulutlar falan filan böyle bir keyif edersiniz ya, ilerlerken keyif etme meselesi. Daha sorarsanız hayat biraz temaşa ile alakalı. Niye? Bugün bu videoda biraz temaşa ne demek, ne kastediyorum ve hakikaten insana niye iyi geliyor biraz onu anlatmak istiyorum. Şimdi efendim temaşa edebilmeniz için kafanızı kaldırıp bir bakmanız lazım değil mi? Hani bir yere giderken biz genellikle nasıl gidiyoruz bugünlerde? İşte otobüse binip okula gidiyoruz mesela. Höldür höldür öyle uyuyakalıyoruz falan filan ama ben bazı insanlar görüyorum otobüste ve Böyle akvaryumdan böyle dışarı izleyen balıklar gibi meraklı bir şekilde belki her gün geçtiği yolu izleyen çok az sayıda insan var. Bunlar böyle nadirattan böyle hasta gibi gözüküyorlar dışarıdan ya da deli gibi. Böyle bakıyorlar böyle eğleniyorlar bir şeyler bir şey. ama çoğumuz ya uyukluyoruz ya cep telefonumuzda pıtı pıtı bir şeyler yapıyoruz. Ve hayatın her an karşımıza çıkardığı o benzersiz anlar bizim çok fazla ilgimizi çekmiyor. Bu arada bir hatırlatma yapayım yani. Şu anda mesela bir şeyi hayatınızda 10. kez yapıyor olsanız da o şeyi ilk defa 10. kez yapmış olduğumuzu unutuyoruz. Yani o da bir ilk. Her şey bir ilk kez yaşanıyor ve son kez yaşanıyor. Tabiat kaotik bir yapıya sahip olduğu için zaman bir daha asla kendini aynı ile tekrar etmediği için yaşadığımız her an zaten özel ve tek ondan bir tane daha yok. Biliyorsunuz gökyüzünüze şu anda bakın gökyüzünde gördüğünüz bulutlar bir daha evrenin tarihi boyunca asla bu şekilde olmayacak. O bir kere gelecek ve geçecek. Şimdi böyle bir dünyada yaşarken bunu bilen tek canlı türü olarak her gün aynıymış gibi yaşamak oldukça sıkıcı. Sevdiğinizle... Yüzüncü buluşmanızda onunla ilk kez, yüzüncü kez buluşuyor olduğunuzu fark edecek olursanız hayat çok enteresan bir izlenceye dönüşmeye başlıyor. Her ediminizde, her iletişiminizde, her konuşmanızda yanınızdaki, karşınızdaki insanlar sizi, siz onu değiştiriyorsunuz. Asla aynı nehir iki kere giremiyorsunuz. Heraklit miydi? Kimdi? Birisi söylemiş. Heraklit bu? Bilmiyorum. Atıf yapacağız da yanlış atıf yapmayalım. Sonra çıkar felsefecinin böyle bize fırça atar. Neyse Anaximanderos terörist falan birisi vardır öyle diyen. Aynı nehirde iki kere yıkanamazsın diyen felsefeci gerçekten çok önemli bir şey söylemiş. Zaman öyle garip bir şey ki dünya o kadar enteresan bir yer ki entropi o kadar harika bir prensip ki her şey dönüşerek değişerek kabaca benzer tekrarlara yaparak ama asla aynı olmayarak akıyor. Şimdi böyle bir hayattan geçtiğinizi biliyorsanız bir kere şunu fark etmeniz gerekiyor. Bildiğinizi zannettiğiniz her şey benzersiz gerçeklikle sizin aranızda bir perde. Ve maalesef bize toplumumuz ne öğretiyor? Mesela şimdi benim kendimi tanıtırken bir başkasına şöyle demem bekleniyor. Ben e, profesör, doktor Sinan Canan, yani profesör Vurgulu olsun çünkü... Profesörüz yani boş konuşmuyoruz önce onu bir koyalım ne profesörüsün abi sen işte beyin çalıştım fizyoloji biliyorum biyoloji biliyorum şunu biliyorum bunu biliyorum bu konularda uzmanım dememi bekliyor ve bu uzmanlığımı ikrar ettikten sonra da beni aslında zihnen şuna zorluyor bildiğin yerden bak sen bu dünya ile ilgili bir şeyleri biliyorsun ve bilgin yani kitaplardan okuduğun laboratuarlarda çalıştığın araştırdığın ne kadar çok ise dünyayı o kadar daha derinlikli anlıyorsun. İşte bizi aydınlat falan filan gibi. Aslına bakacak olursanız biraz resmi büyütelim. Şu üç üzerinde yaşadığımız dünyayı düşünün. O dünya biliyorsunuz işte güneş sisteminin içerisinde bir minnak gezegen. Koskoca bir galaksideki 100 trilyon bilmem ne yıldızdan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Ve trilyonlarca bizimki gibi galaksi var ki bizimki küçük de falan bir galaksi. Sonsuz bir kozmosun içerisinde şu dünyanın üstünde 8 falan milyar insandan bir tanesi olarak. Dünyadaki bütün bilgiye sahip olsam ben. Kozmosun bilgisi, bu müthiş bilgelik karşısında ne kadar bir bilgim olabilir? Evet, biliriz hiç. Bu bilgi bir hiçtir ve dolayısıyla bu bilgiyle dünyayı görmeye çalışmak ya da kendini bu bilgiyle tanımlamaya çalışmak sizi de bir hiçe indirger. Dolayısıyla kendimizi tanımlarken bildiğimizde de uzman olduğumuz alanla değil de bilmediğimiz şeylerle tanımlasak. mesela Cahilliğimizin sizce bir sınırı var mı? Benim mesela cahilliğim bütün kozmuzu kaplıyor çünkü o kadar çok şey var ki ben hiçbirisini bilmiyorum. Dolayısıyla kendimi cahilliğim cinsinden tanımlarsam ben aslında evren kadar büyük bir şeyden bahsetmiş oluyorum kendimden bahsederken. Ve bu bana şöyle bir imkan sağlıyor, her an bir bebeğin gözleriyle etrafımı görebildiğimi düşünün. Yani sağlıyor derken keşke böyle bir şey sağlasaydım ama teorikte olur diye bir gün ümit ediyorum. Her gün bir bebeğin merakıyla, bir bebeğin bilmeme haliyle dünyaya bakabildiğinizi düşünün. Her şeyin ne kadar ilginç gelecektir. Bebekler nasıl bir izlerseniz onlar devamlı bir bir telaş halinde. Ha, her şey yeni, falan filan. Ama biz nasıl yaşıyoruz hayatımızı? Çoğunlukla sıkkın, bitkin. Böyle bizi oyalayacak bir şeyler arıyoruz ilginçlikler peşindeyiz çünkü hayatımız, etrafımızda gördüklerimiz, nefes alışımız, kalbimizin çarpması, gözümüzün büyüyüp küçülmesi bize hiç enteresan gelmiyor. Çünkü bunları bildiğimizi zannediyoruz. İşte temaşa tam olarak bunu fark ettiğiniz zaman başlıyor. Bu hayattan geçerken biz aslında kozmik ölçekte bir hava kabarcığı kadar burada kalıp gidiyoruz. Görünüyoruz ve kayboluyoruz. 70, 80, 100 sene ne kadar isterseniz 500 sene yaşayın, 1 milyon sene yaşayın hiçbir şey fark etmez. Dünyanın yaşı 4,5 milyar sene. Dolayısıyla bunun içerisine pıt diye arıza gibi burada görünüp kayboluyoruz. Ama buradan geçerken bize yaşamı, oluşu, bu kozmik düzeni anlama, takdir etme ve izleme yeteneği verilmiş. Tabii ki hepimizin mesela dış dünyada yapabildikleri farklı. Yani kimisi işte efendim bilmem bayırlardan yarlardan atlıyor böyle ekstrem sporlar yapıyor. Kimisi elleriyle falan çok incelikli işler beceriyor. Dışsal yeteneklerimiz hep farklı farklı. Ama bu dünyayı izleme yeteneği açısından hepimiz benzersiziz. Hepimizde bir durup bir dakikaya merakla etrafında ne oluyor diye bakabilme yeteneği var. Ama bu yetenek bu devirde özellikle de bu son zamanlarda... En fazla budalan yeteneklerimizden bir tanesi. Ve ben açıkçası bunu neye benzetiyorum? Genç arkadaşlara söyleyince gerçekten önce biraz kızıyorlar ama sonra bana hak veriyorlar. Böyle hani Avrupa'da falan gezen o güzelim trenler var ya, Eurorail bilmem ne işte bir, bir sürü paraya bilet alıyorsun da Alplerden geçerken havalı havalı selfie falan çekiyorsun. Öyle bir trende olduğunuzu düşünün ve bedava bilet bulmuşsunuz, tıngır mıngır gidiyorsunuz. Ama Alplerin güzelim manzarasından geçerken elinizde cep telefonunda Instagram'a bakıyorsunuz. Yani şu anda bu hayatta yaşadığımız şey, yani sizce de buna biraz benzemiyor maçası. Biraz öyle gibiyiz. Etrafımızda bir varoluş akarken biz kendi derdimizin içerisinde debelenip gitmeye zorlanıyoruz. Elbette ki hayatın dertleri, sıkıntıları, problemleri var. Elbette ki birileri ölüyor, birileri kalıyor, hastalanıyor. İşte çeşitli sıkıntılar çekiyoruz. Hepsi eyvallah. Ama en azından arada bir. En azından şu nefesimiz düzgün işlediğinde, vücudumuzda bir arıza olmadığında kafamızı kaldırıp daha önce bakmadığımız bir şekilde etrafımıza bir baksak, bir temaşa etmeye kalksak, buradaki bu küçük arızi varoluşumuzun aslında bize neler gösterebileceğine dair bir merak, bir dikkat, bir rikkat iradesinde bulunsak işte o zaman bu dünya çok farklı bir yer haline geliyor ve ben hayatın amacı temaşadır deyince bazı, Arkadaşlarımız beni böyle gayet tuzu kuru, işte zamanında Thales için falan anlatılan gibi böyle el cebinde sürekli antik Yunan'da yıldızları izleyerek gezen bir adam olduğunu düşünüyor. Hayır öyle değilim. Benim de acılarım, sıkıntılarım, hayat gayresiyle ilgili kendi payıma düşen bir sürü şey var. Ama sadece arada bir, sabah uyandığımda, akşam yatmadan önce yeni bir yere gittiğimde, bir gün böyle nedensiz yere yürümeye karar verdiğimde gözümü açıp bakabildiğim her an benzersiz bir şeyler görebildiğim bir yerde yaşadığımı çok iyi biliyorum. Keşke hayatımda bunların sayısını daha fazla arttırabilsem. Gayretim o yönde. Tavsiyem, hayatın temel görevlerinden bir tanesi olarak, anlamı olmasa bile temel görevlerinden bir tanesi olarak bu gezerek, tadına vararak, görerek, buradan geçme becerisini acık geliştirmeye çalışmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Yeni öğrendiğim bir e, tanım bu konuda beni ekstra cesaretlendirdi. Homo sapiens, biz hep hani insana verilen isim olarak biliyoruz Homo sapiens'i. Etimolojik kökenine pek bakmamıştım çünkü genellikle isimlendirmeler biliyorsunuz. Yunanca, Latince kökenlerden alınmış kelimelerden oluşuyor. Ve bize de Homo insan bir cins olarak biyolojide işte insan ve insansılar Homo diye isimlendiriliyor. Sapiens ise düşünen diye ya da işte idrak edebilen diye öğretilmişti bize. Biz de pek sorgulamadan kabul etmiştik. Geçenlerde bir dostum mu etimolojik kökenlerden bir tanesini daha keşfettim. Sapiens tadına varabilen demekmiş. Bir fare için, bir zürafa için bunu söylemek oldukça zor olsa gerek. Yani yediği yaprağın, hmm, magnificent falan diye tadına varan bir zürafa pek hayal edemiyorum. Ama biz biliyorsunuz. Hayatta bir şeylerin lezzetini takdir edebilen, tadını alabilen, tadını almak üzere yaşayabilen ve bazen de yaşamın gerçekten anlamını bunun üzerine kurabilen canlılarız. Bütün canlılar beslenir, hepsi yemek yer ama biz sofra kurarız, biz güzel bir tabak hazırlarız, biz onu bir sanat eserine dönüştürürüz. Hayatı yaşamak işte biraz böyle sanatsal bir bakışla, sanatsal bir dokunuşla burayı merakla, dikkatle, rikatle izleyebilmekten geçiyor diye düşünüyorum. Açık beyin olarak bizim bütün çabamız biraz etrafımıza karşı bakış derinliğimizi arttırmaya katkıda bulunmaya çalışmak, biraz temaşağımızı arttırmak. Temaşayı arttırdığımızda bize sunulan dertlerin hepsinin nasıl küçülüp de cebimize girdiğini, cebimize girecek boyutlara kadar küçülebildiğini İnşallah hepimiz zaman içinde deneyimleriz. Hayırlı temaşalar diliyorum efendim. Bir de bu gözle bakalım.